Türkiye'nin tarihinde öyle kritik günler, öyle dönüm noktaları vardır ki o günler başka türlü yaşansa biz farklı bir ülkede yaşıyor olurduk. Bazen bir seçim, bir suikast, bir kaza ya da felaket hepimizin hafızasına kazınmış, kimi zaman şans, bazen dirayet, çoğu zaman cesaretle aşılmıştır. Bu belgesel dizisinde size o unutulmaz günlerin 24 saatlik öykülerini anlatacağız. Sadece ülkenin gidişatını değil, Tarihin akışını ve bizim kaderimizi de değiştiren o günlerin. 1978 yılına Ecevit hükümetiyle girdi. Ekonomik kriz, zamlar ve kuyruklar ülkeyi bunaltıyordu. Ancak koşulları daha da ağırlaştıran, giderek tırmanan terördü. 1 Mayıs 1977'de Taksim meydanındaki katliamla fitili ateşlenen kaos... ...bir anda benzin dökülmüş gibi Anadolu kentlerine yayılmıştı. Seçilmiş hedefler vuruluyor, hiçbir yerde can güvenliği sağlanamıyor... ...adeta ilan edilmemiş bir iç savaş yaşanıyordu. Gerginliğin en yoğun hissedildiği yer kamplaşmış gençlerin bir arada bulunduğu üniversitelerdi. İşgaller ve boykotlar nedeniyle eğitime sık sık ara veriliyor... ...ana babalar korkudan çocuklarını okula gönderemiyordu. İstanbul Üniversitesi bu kamplaşmanın en yoğun yaşandığı okullardan biriydi. Sağcı ve solcu öğrenciler aynı sınıfta ayrı bölümlerde oturuyor, araya polisler yerleşiyordu. Belli fakülteler ülkücülerin egemenliğine geçmiş, solcu öğrenciler okula giremez hale gelmişti. Bunun üzerine devrimci öğrenciler 1 Mart 1978'den itibaren okula toplu halde gelme kararı aldılar. Ancak bu yolla içeri girebiliyorlardı. Giriş çıkışta polis bir güvenlik kordonu oluşturuyor... Ve arka kapıdan çıkan grubu okuldan uzaklaşana kadar koruma altında tutuyordu. Ancak gerginlik o kadar yoğundu ki her an bir olay çıkması bekleniyordu. 7 Mart günü İstanbul Emniyet Müdür Muavini Şükrü Balcı, şube müdürlüklerine bir uyarı yazısı yazdı. Sol gruba mensup öğrencilerin fakülteye gelmeye devam etmeleri halinde 810 10 gün içinde bu grup üzerine dinamit atılacağını bildirdi. Yıllar sonra ortaya çıkan bu belgedeki istihbarat o günlerde örtbas edildi. Oysa 8-10 gün içinde beklenen saldırıya tam 9 gün vardı. Sonradan yayınlanan itiraflar gösterdi ki bu uyarı yazısında bahsedilen dinamit, ABD'den Türk Silahlı Kuvvetlerine hibe edilen TNT tahrip kalıbıydı. Tam da o günlerde bir yüzbaşı tarafından Ülkücü Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı, ...Abdullah Çatlı'ya teslim edilmişti. Bombayı patlatacak isme gelince... ...bu iş için Beyazıt'ta ayakkabıcılık yaparken... ...pek çok eyleme karışmış bir ülkücü olan Zülküf İsot seçildi. İsot, Kars'ta ablasının yanındayken... ...ne olduğunu bilmediği yeni bir eylem için çağrılmış... ...ve ablasıyla helalleşip yola çıkmıştı. Beni dedi, mecbur ettiler dedi, gitmek zorundayım. Bu eylemde katılacağım. En son açıldı işte. Bu eylemde katılacağım. Ondan sonra bir daha da dedi gitmeyeceğim dedi askeri gideceğim dedi. Zülküf gitme dedim. Abla dedi gitmesem dedi öldürülürüm dedi. Vururlar beni dedi. Hakkını helal et Abla dedi gitmek var dönmek yok dedi belki dedi ölebilirim de dedi. Ağladım ben, niye öyle söylüyorsun dedim. Tekrar sarıldı bana, korkma korkma dedi, bana bir şey olmaz inşallah dedi, geleceğim dedi. 16 Mart'ta her şey çok farklıydı. Ee, biz son dersimizi bitirince e, ben bir nedenle arka tarafa geçtim. O server tanillinin dersiydi. Server tanillinin zaten herhalde son anlattığı ders de o. Çünkü server Tanilli okul kapandıktan sonra 16 Mart'tan sonra e, yeniden açılacağı güne iki gün kala vuruldu ve felç oldu. E, bugün bir olağanüstülük seziyorum dedi. Yani nedir çok kestiremiyorum. ...arkadaşlarınıza katılın bir önce ve... ...onlara da bu notumu iletin. 16 Mart Perşembe günü... ...İstanbul Üniversitesi'nde böyle başladı. Öğlen saatlerinde... ...Hukuk ve İktisat Fakültesi'nden... ...150 civarında devrimci öğrenci... ...dersten çıkmış, her zaman olduğu gibi... ...polis kordonu altında... ...ilerlemeye başlamıştı. Ancak bir terslik vardı. Bizi... O güvenlik gereği çıkarttıkları yan kapıdan değil, neredeyse ateşin olduğu yerden yani merkez binanın ana kapısından çıkarttı polis. Ve o kapıdan çıkarttığı zaman her zaman yaptığı bir şey vardı. Bizi Milli Savunma Bakanlığı'nın yurduna kadar e, güvenlik çemberi içerisine götürürdü ve orada bizi arkadaşlarımıza adeta bırakırlar ve geri dönerlerdi. Biz merkez bina kapısından çıktık. ...ve polislerin birden geride kaldığını gördük. 16 Mart günü İstanbul Üniversitesi önünde olan polislerden biri... ...bu garipliği yıllar sonra 32. günden Rıdvan Akar'a anlattı. Olay tarihinden daha belki günlerde devamlı orada 30-40 memur görev yapıyordu. Koruma görevi yapıyordu, çıkış kapısının önünde. Olayın olduğu günde sadece biz 9 memur vardı. Devrimci öğrencilerden oluşan grup, üniversite kapısına geldiğinde dışarıda bekleyen 15-20 kişilik ülkücü grubu fark etti. Komünistler Moskova'ya diye slogan atan bu grubun başında hukuk fakültesi öğrencisi, Ülke Ocakları Derneği Başkanı Mehmet Gül vardı. Ben legal bir teşkilatın yöneticisiydim. Legal, herkesin açık olduğu bir okulda, hukuk fakültesinde okumaktaydım. Ve her gün o günü hastaydı, her gün aynı yerden gelip aynı okula girmekteydik ve girerken de o dönemin şartları gereği zaman zaman kavga etmekteydik. O günde geldik yine bağırıştık çağrıştık karşılıklı. Onlar slogan attı. Biz slogan attık. Dışarıdan işte Beyazıt Meydanı komünistlere mezar olacaktır şeklinde ve bir sürü daha provoke edecek sözlerle taş attılar. Bir kısmı ya ...gülmüyordu ya da gülümsemiyordu ama sırıtıyordu, yani e, o sırıtmaları hiç unutmadım, yani tamamdır, bittiniz. Onlar çıktılar, gidiyorlar, biraz sonra arkası gelecek ve biz gireceğiz. Dışarı çıktık ama gerçekten bir savaş haliydi, yani hepimiz panik içerisindeydik. İtiraf ediyorum, çok çok insani bir şey, çok korktuğumu hatırlıyorum, yani korktuğumu... Annemi hatırladığımı, anneciğim falan filan dediğimi. Son grup çıktı. Biz arkalarından birkaç adım attığımız anda ana kapının sol tarafındaki merdivenlerin yanındaki 15-20 kişilik sağ görüşü öğrenciler slogan atma başladı. Sologan atınca başımızdaki amir, bunları biz geri şkurtelim, geriye çekelim bunları, dağıtalım bunları diye bize talimat verdi ve biz de onları geriye yavaş yavaş yavaş yavaş merdivenlerden uzaklaştırdık. Benim anladığım kadarıyla polisten katliam olmasını istemediler. Çünkü biz de öğrencilerimle beraber gidiyoruz, gideceğiz ya. Polisten katliam olmasını isteselerdi, o merdivenlerin sol tarafında çıkış kapısının orada merdivenler oldu 15-20 kişi solga atıp da bizi geri çekilmez. Şimdi ülkücülerin önüne set kuran polis. ...kampüs kapısından çıkıp Süleymaniye'ye doğru yürüyen devrimci öğrencilerin çevresindeki koruma kalkanını kaldırmıştı. 150 kişilik bu grup birbirine kenetlenmiş, her an bir saldırı beklentisiyle yürüyordu. O belki 50-60 metrelik bir yol. Ee, o yol çok ciddi uzun sürdü. Hatta orada hala... Yani anımsadıkça içimi çok acıtan bir şey var. Ölenlerden bir tanesi Ahmet Turan'la yan yana geçerek belki ben ondan biraz daha hızlı yürüyerek önünden geçtiğimi hatırlıyorum. Hani belki herkes o anda şey hissediyordu. Birden koşalım, uzaklaşalım falan filan ama bir yandan da belki işte yok kararlılık korktuğumuzu ya da çekindiğimizi belli etmeme. Duygusu bizi ağır, kararlı, vakur adımlarla o köşeyi döndürttü ve ilerletti. Ee, bir yaklaşık yüz metre daha yürüdük. Ee, o yoldan Süleymaniye'ye giden herkesin hatırlayacağı bir küçük dönemeç vardır. O dönemeç e, düz gider ve sonra hafif kıvrılır. Tam o kıvrıldığı yere geldim. Ben yani benim konumum oradaydı. Kıvrıldığı yere geldim ve kıvrıldım. Belki 3 adım yani bu yani hayati 3 adım. Çünkü orayı orayı dönemeyenler ya yaralandılar ya öldüler. İşte vakit gelmişti. Polisin ülkücü öğrencilere doğru çekilmesiyle hepten korumasız kalan solcu öğrenciler açık hedef durumundaydı. Ve hedefi vuracak bomba bir çığlıkla geldi. Ya hayatımın sonuna kadar hafızamdan silinmeyecek... Bir ses geldi, bomba diye bağıran bir ses. Görevli olan iki tane arkadaşlardan bir tanesi polis arkadaşlardı. Bomba diyene bağırdı. Bomba, dendiği anda bomba üzerimde havada patladı. Gözümü paramparça etmişti diye ilk anda. İnanılmaz bir gürültüyle patladı. Hatta şöyle bir olay oldu. Ben duvara yaklaşık böyle bir, bir buçuk metre uzakta yattığımı hatırlıyorum. Duvarın kenarında kalktım. ...ne olduğunu çok, çok anlamadım ama ertesi gün bütün sağ tarafımın yani sağ omzumdan başlayarak... ...sağ ayak bileğime kadar her tarafımın çürük içerisinde olduğunu gördüm. Yani o şiddetle bomba beni duvara vurmuştu. Ee, yaptığım ilk hareket kalkmak ve kaçmak oldu. Tanıkların ifadesine göre bombayı atan esmer, kısa boylu, hırkalı bir gençti. Beyazıt tarafından solcu öğrencilerin yürümekte olduğu Eczacılık Fakültesi önüne doğru koşarak gelmiş ve tahrip gücü yüksek TNT'yi sol taraftan grubun üzerine fırlatıp merdivenlerden kaçmaya başlamıştı. Bu büyük ses çıkaran bir bomba izlenimini edindik biz. O ...panik yaratacak, arkadan çocukları kurşun yiyeceklerdi. İntekim öyle oluyor. Öğrenciler panik halinde kaçışırken... ...Beyazıt Kütüphanesi tarafında park etmiş arabaların arkasından... ...grubun üzerine otomatik silahlarla yaylı ateşi açıldı. Yağan kurşunlarla ortalık bir anda kan gölüne döndü. Ayağımdan vurulmuştum. Ayağa kalktığımda... Beyazıt Kütüphanesi'nin önünden iki tane kişinin yani tabancayı eline uzatmış, taradığını gördüm. Nereden geldiğini hiçbir şekilde bilmediğimiz yani sağımızdan mı, solumuzdan mı, önümüzden mi atılıyor. Müthiş böyle silah sesleri duyuluyor. Yani o silah sesleri içerisinde yani ya vurulacağız ya koşacağız ve uzaklaşacağız diye düşünerek sadece koştuk. Ateş kesilince önce öğrenciler sonra da polis kapandığı yerden kalktı. Birkaç polis bombayı atıp kaçan gençle ateş açan dört saldırganın peşinden koşmak üzere fırladı. Ancak tam o anda arkadan gelen bir emirle donup kaldılar. Geri dönümdene bağırdı. Fakat o anda ben kim olduğunu tahmin edemedim. Biz olayda kaçanları kovaladıktan sonra geriye döndüğümüzde sordum... Kim böyle arkamızdan bu dene, Komiser Mavi Reşat Altay'nın olduğunu söyledi. Saldırının bilançosu ağırdı. Beş öğrenci bombanın patlamasıyla olay yerinde ölmüştü. 41 öğrenci ise yaralanmıştı. Polis arka sokaklarda iki silah buldu. Beyazk meydanı akan kanlardan kıpkırmızıydı. O dönem İstanbul Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin hafızasından ömür boyu silinmeyecek bir sahneydi bu. Açıkçası nasıl o kadar yani kararlı olabildiğimi ve cesur olabildiğimi bugün bile merakla irdeliyorum ve bulamıyorum. E, kam gördüğümü bayılırım falan öyledir. Yani ciddi bir kan gölü vardı ortada ve yaralanan arkadaşlar vardı. Yaralanan arkadaşlar arasında benim sınıfımdaki arkadaşlarım da vardı. Ee, onlardan bir tanesi e, bana ismen seslendi. Onu gittik iki arkadaşla götürdük ama sağ bacağı parçalanmıştı. Sonra 90 küsur bomba kıymı çıkartıldığını duydum bacağında Panikten sonra bizleri Süleymaniye Hastanesi'ne götürürlerken Süleymaniye'ye kadar kandı. Görüldüğü zaman katlanılamayacak görüntüler yani kesik kollar, sanki bacaklar. O gün de yağmurlu bir gündü. Bütün o yağmur sularının kan deresi olarak aktığını gözlerimle gördüğüm bir gün 16 Mart. Onun için o belleğim hep çok çıplak, gözümün önünde de hiçbir zaman gitmez. Benim annem babam beni merak ediyor o gün ama ee, başka oğullarını ya da kızlarını merak eden annelerden babalardan bir kısmı e, oğullarını ve kızlarını bir daha göremediler yani benim onlardan farkım 3 adım daha önlerinde olmam ben arkada da olabilirdim hatta bilmiyorum ya bunun konumuzla bir alakası var mı ama ben yıllar ve yıllar sonra baba olduğumda e, o gece iki şeyi çok düşündüm biri 16 Mart'ta ölen arkadaşlarımı, ikincisi kendi hayatta olmayan babamı. Yani benim için çok önemliydi o. Öğleden sonra Cumhuriyet Savcısı Muhittin Cenktağ Beyazıt Meydanı'na geldiğinde katliamın kurbanları hala yerdeydi. 5 kişi Ölmüş, yatıyordu. Bir sürü öğrenci, yaralı. Bir katliam. Üniversite kapısının önünde bir katliam vardı. Duvarlardaki kurşun izlerine baktık. Bazıları saplı kalmış. Onları çıkarttık. Balistik muayenelerini yaptırdık. İşte dediğim oradan kaynaklanıyor. Amatör tabancaların kurşunları değil. Uzun namlulu silah olabilir. Çok değişik Tabancalar olabilir. Öyleydi. Bu şey de öyleydi. 1 Mayıs olaylarındaki interkontinent sıkılan, oradan atılan kurşunlar da öyleydi. Katliamda olay yerinde ölenler, Hukuk ve İktisat Fakültesi'nden Baki Ekiz, Abdullah Şimşek, Murat Kurt, Hamit Akıl ve Ahmet Turan öğrendi. Ertesi gün ağır yaralı öğrencilerden Hatice Özen'in, bir hafta sonra da Cemil Sönmez'in ölüm haberi gelecek ve katliam kurbanlarının sayısı 7'ye yükselecekti. Öğleden sonra toplanan İstanbul Üniversitesi Senatosu yeni katliamlar olabileceği gerekçesiyle üniversitenin süresiz kapatılmasını kararlaştırdı. Başbakan Bülent Ecevit Suçlulara demokratik hukuk kuralları içinde hadlerinin bildirileceğini söyledi. Muhalefet lideri Süleyman Demirel olayı dehşet verici olarak tanımladı. MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ise son derece acı bir şey, çok üzüldüm dedi. Patliam duyulur duyulmaz İstanbul'un dört bir yanından öğrenciler topluca merkez binaya giderek sloganlar eşliğinde üniversiteyi işgal etti. Geceye doğru bahçede toplananların sayısı 8 bine ulaşmıştı. Bomba patlarken ortada görünmeyen güvenlik güçleri şimdi takviye birlikleriyle gelmiş üniversiteyi sarmıştı. Üniversite kapatılmıştı, yani demirler, kapılar şeydi, her taraf kapalı, kilitliydi. işte ondan sonra o kilitli kapılar filan açıldı. Duvarlardan filan atlayarak bahçeye girildi, işte kapıların açılması filan sağlandı. Daha sonra da işte kalabalık gruplar halinde insanlar, öğrenciler fakülteyi işgal ettiler. İçeride bütün anfilerde, bütün bir gece boyunca işte... Ee, i̇nsanlar duygularını, tepkilerini, e, isyanlarını dile getirdiler. Ertesi gün cenazelerin alınarak tören yapılması amacıyla okulda kalınıldı. Sabaha kadar kimse uyumadı. Gece yarısı İçişleri Bakanı Emekli Orgeneral İrfan Özaydınlı, vilayetteki toplantıdan işgal altındaki kampüse geldiğinde, öğrenciler kendisine saldırganların Artvin yurduna kaçtığını bunun polis telsiziyle ile merkeze bildirilip müdahale için izin istendiğini ama telsizdeki bir sesin müdahale etmeyin dediğini anlattılar. Öğrencilerden bir tanesi hatta çok yakınına kadar yaklaştı. Ee, işte Sayın Bakan arkadaşlarımızı öldürdüler. Ee, Katilleri bulun iki elimiz yakanızdadır gibi bir şey söyledi. İrfan Özaydın'ı anlıyorum, başınız sağ olsun türünden bir şey söyledi. Ee, ama o öfkeyi, yani o arkadaşın yüz ifadesini falan mümkün değil, unutamam. İstanbul Üniversitesi katliamında ölenlerin cenazesi on binlerce gencin katıldığı büyük bir törenle kaldırıldı saldırının hemen ertesi günü tam saldırının yapıldığı yerde düzenlenen törende alan 16 Mart'ın hesabı sorulacak sloganıyla inledi. Yaşasın! Anti faşist Faşizmi kınayan, lanetleyen, işte öğrenim hak ve özgürlüklerini talep eden, bunun dışında halkın haklı taleplerini içeren sloganlar atılıyordu. Büyük bir korteş halinde Sirkeci'ye doğru İstanbul Üniversitesi'nin merkez binasından çıkılarak cenazelerin bir kısmı da orada e, noktan alınarak yolumuzun üzerindeydi. İşte gidecekleri memleketlerini e, yolculuğa çıkartıldı. Türkiye tarihinin ilk toplu öğrenci katliamının kurbanları çıplak tabutlarla uğurlandı memleketlerine. Felaketle sonuçlanacak kanlı bir dönemin perdesi böyle açıldı. <Sessizlik> Cenaze töreninde faşizmi lanetleyen sloganlar atılmış, herkes saldırıdan faşistleri sorumlu tutmuştu ama kimse yakalanmadığı için saldırıyı kimin ya da kimlerin düzenlediği ismen bilinmiyordu. Oysa saldırgan çok yakınlarda bir yerde. Cenaze törenindeydi. Her katilin mutlaka suç mahalline döndüğü tezini doğrularcasına 24 saat önce bomba attığı meydana gelmiş, ölümüne yol açtığı öğrencilerin cenazesini izlemişti. Zülküf İsot bu cenazeden sonra yeniden Kars'a ablasının yanına gitti. Zülküf geldiği zaman gerçekten çok perişandı. Haleti ruhiyesi berbat bir şekilde geldi. Son derece gergin, üzgün. Ee, o gece yattığı zaman hep bağırıyordu. İlk gece zaten konuşmadık kendisiyle. Ama sürekli sayıklıyordu, ağlıyordu, bağırıyordu, ee, olmamalıydı gibi. Günah oldu, yazık oldu, çok pişmanım gibi bağırtılarla ben gidiyordum, uyandırıyordum kendisini. Ertesi günü işte eniştesinin nöbetinden istifade ederek, hakikaten dizime çok yatardı o benim. Dizime yattı, ağlamaya başladı. Sordum, ''Niye ağlıyorsun? Gel anlat bana nedir problem?'' Korkma dedim. Sonra bir şey de olmaz. Söz mü? Söz. Yemin et dedi. Yemin ettim. Kimseye söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim. Ama bana yardım edeceksin. Edeceğim. Bir minibüsle yine bir önce bir polis aracıyla gitmek durumundaymışlar. Sonradan her nedense polis aracı değil de bir başka minibüsle gitmişler. Olay yerine. Gittikleri zaman da hiçbir engelle karşılaşmamışlar bunlar. Orada bulunduğu arabanın içerisinde olan insanların içinde e, polisler de varmış. Yalnız e, sivil eleman yokmuş. Polisler de varmış orada açıkça. Polisi, bombayı polisin atması gerekirken konuştukları herkes görevini biliyormuş çünkü. Zülküf'ün orada görevi bomba atmak değilmiş, e, polisin birisi atacakmış. Orada karar değiştirmişler Zülküf'e bu bombayı sen atacaksın demişler. Çok zorlamışlar yalnız. Demin de dediğim gibi işte Allahsızlar dedi, bombayı bana attırdılar dedi. O insanların bağırtılarını, o panik, o korku dolu saatleri anlatırken ağlıyordu. Ne yapsam, ne yapsam, örgütten ayrılmak istiyorum. Ha ne yapalım, itiraf et dedim. Her şeyi konuş, anlat yaptıklarını. Peki dedi, ya bana dedi işkence ederlerse dedi. Ben dedim sana söz veriyorum, bütün ağırlığımı koyacağım, sana işkence yaptırmayacağım, gel teslim ol. Zülküf İsot katliamı ve teşvikçilerini ele verme kararı almıştı. Ama bu aşamada çok büyük bir hata yaptı. Dedesinin yaşadığı Elazığ Bask sığınıp bu kararını kendisi gibi bir ülkücü olan en samimi arkadaşı Latif Akti'ye açtı. Örgüte açıkladı. Dokuz ışıkta zaten yazar. Davadan ben bile dönsem diyor. Beni de vurun diyor. Örgüt tarafından infasına karar verildi. Latif'e verdiler bu görevi de. Latife de gözünü kırpmadan küçücük bir çay ocağı, küçücük kahvenin çay ocağını düşünemiyor musun? Daracılık bir yerde, bir buçuk metre mesafede şakana sıkıyor kurşunum. Üç buçuk ay sonraki gazetelerde artık kanıksanan ölüm haberleri içinde Elazığ'ın Baskil ilçesinde Zülküf İsot adlı bir gencin öldürüldüğü haberi vardı. Davadan dönünce en yakın arkadaşı tarafından vurulmuş ve sırlarıyla gömülmüştü. O öldürüldü ama iki yıl sonra Türkiye bir başka ülkücünün Ali Yurtarslan'ın itiraflarıyla sarsıldı. Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan itiraflarında yurt aslan 16 Mart katliamında kullanılan bombayı Abdullah Çatlı'nın getirdiğini bizzat kendisinden öğrendiğini açıkladı. Nitekim bu bombalardan bir başkası daha sonra Çatlı'nın yöneticilik yaptığı Ülkücü Gençlik Derneği'nde yapılan aramada ele geçirilmişti. Türkiye Abdullah Çatlı ismini 16 Mart katliamından 7 ay sonra bahçeli evlerde tipli 7 gencin katledilmesi eylemiyle duyacaktı. 1978 başında CHP'nin iş başına gelmesiyle birlikte bütünlüklü bir eylem planı da uygulanmaya başladı. Dikkat edin bakın arada reaksiyonel hareketler yok ama 78 CHP geliyor, hükümet ediyor. Bakın. Buradaki en büyük kitlesel provokasyon hareket 16 Mart 1978. Zaten 12 Eylül 1980 darbesinin sürecidir bu. Sürecin ilk başlangıç işaretidir. Çünkü bana göre MHP artık stratejisini askerileştirmiştir 78'den sonra. Yani 16 Mart 78 asıl bir numaralı milattır. Ondan sonra 12 Eylül 80'e kadarki süreç ...strateji artık doktriner boyutta uygulama değildir. Doğrudan doğruya askerileşmektir. Katliamdan dört gün sonra Uğur Mumcu'nun Cumhuriyetteki Unutulmasın başlıklı yazısı... ...yakında olacakların işaretini veriyordu. Biz unutkan bir ulusuz. Olanları bitenleri çabuk unuturuz. Bugün yarın kanlı olaylar için yaz tutarız, sonra... ...daha önceki olaylar gibi bu son kanlı olay da unutulur. Ve bu olayların sorumluları, katilleri, kan içicileri, gizli örgüt şefleri... ...olaylar büsbütün unutulduktan sonra bir yenisini, sonra bir başkasını yaratmak için pusuya yatarlar. O pusu, 15 yıl sonra bu satırların yazarını da hedef alacak... ...ve Uğur Mumcu, peşine düştüğü sorumluların, katillerin, gizli örgüt şeflerinin... ...bir başka bombasıyla katledilecekti. 16 Mart davası ilk kez 1978 yılında açıldı. Davayı açan 1 Mayıs 1977'de... ...Taksim'de düzenlenen katliamı da soruşturan... ...Cumhuriyet Savcısı Muhittin Cenk Dağ'ın hazırladığı iddianameye göre saldırı tam profesyonel işiydi. Bu tertibin arkasında yalnız ülkücü azınlık değil başka gruplar da. Mesela bomba, o tabanca mermileri bunlar e, amatör insanların taşıdıkları silahlar değil. Daha e, şimdi tam ispat edilemeyince söylenemiyor ama profesyonel. ...insanlar tarafından kullanılan silahlar bunlar. Cenk Daha 16 Mart katliamını planlayıp uygulamak suçlamasıyla... ...beş ülkücü hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açtı. Bunlar Ülke Ocakları Derneği ve MHP Gençlik Kolları yöneticileriydi. Sanıklardan biri de Mehmet Güldü. Ben Ülke Ocakları Başkanıydım. Bundan dolayı da bir baktık ki benimle beraber hem ben hem de pek çok ülkücü liderin ismi geçmiş. 30'un üzerinde isim verilmiş. Bunlar ya yapmıştır ya yaptırmıştır mantığıyla. Hepimiz alındık, tabii ki götürüldük, sorgulandık. Ama böyle bir şey çıkmadı. Buna rağmen bizi mahkemeye verdiler. Bir süre sonra Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne devredilen davada 5 ülkücü sanık delil yetersizliğinden beraat etti. Ve 16 Mart dosyası 1984 yılında akıllarda yanıtlanmamış pek çok soru bırakarak kapandı. O dönemin şartlarında biz işin doğrusu şunu düşündük. Bunu ne bir sol örgüt yapabilir ne de zaten biz yapamayız. Bünyemiz de buna müsait değil, hedefimiz de buna müsait değil. Bunu olsa olsa ya Türkiye'deki bir takım e, odakları, hareket noktası alıp kargaşaya götürmek isteyen dış güçler ki bunların içinde Devletlerin, farklı devletlerin gizli servisleri de olabilir. Bunu yapmış ve işi şuraya ya da buraya yüklemiş olabilirler diye düşündük. Aradan on yıl geçti. Bombalamada arkadaşlarını yitiren hukuk öğrencileri bu on yıl içinde mezun olup cübbe giydiler. Ve katliamın onuncu yıl dönümü olan 1988'de yeniden suçluların peşine düştüler. Diğer arkadaşlarla birlikte dedik ki ya bu dosya karanlıkta kalamaz, kalmamalı ve biz bu dosyayı açmalıyız. Bu dosyada bize çektirilen acıların, bizim e, gençliğimize uzanan e, acımasız elin e, kırılabilmesini sağlayacak bir e, yolu açmalıyız. Çünkü biz bunu yapmazsak bizden sonraki jenerasyon, bizden sonraki e, gençlik yine benzer acıları çekecek. Bir yerde buna dur denmeli dedik. 16 Mart davasının en önemli tanığı bu girişim üzerine ortaya çıktı. Bombayı atan Zülküf İSOT'un ailesi çıka gelip her şeyi anlattı. Başlarda konuşmadım, korktum açıkçası. Sonradan düşündüm, artık benim eşim asker değildi, emekli olmuştuk, korkacak neyim var dedim. ...ve karar verdim yardımcı olmaya, bildiklerimi, kardeşimden duyduklarımı daha doğrusu anlatmaya çalıştım. Davanın seyrini değiştirecek bu tanıkla 16 Mart'ta avukatları savcılığa suç duyurusunda bulunup davanın yeniden görülmesini istediler. Ve 1995'te yani katliamdan 17 yıl sonra dava yeniden açıldı. Bu kez suçlama sıradan bir cinayet değil... ...Türkiye ahalisini silahlandırarak çatışmaya teşvikti. Davanın sanık koltuğundaysa idamı istenen iki kişi vardı. İSOT'la birlikte bombalama eylemine giden Latif Aktı ile eski polis memuru Mustafa Doğan. Latif Aktı zaten İSOT'u vurmaktan mahkum olmuş ve 8 yıl yatmıştı. Polis Mustafa Doğan'ın ise izi bulunamadı. Emniyet önce böyle birinin olmadığını... Sonra Mustafa Doğan adında onlarca memur bulunduğunu söyledi. Sonunda bir süre görev yaptıktan sonra polislikten atıldığını bildirdi. 16 Mart katliamının altında aranan derin devlet parmağı 1996'da uzak bir otoyolda kanadı. Susurluk kazasıyla bu kanlı yapbozun kimi eksik parçaları tamamlandı. İstanbul Üniversitesi'ne atılan bombayı temin eden Abdullah Çatlı'nın 1980 öncesi MİT tarafından çeşitli eylemlerde kullanıldığının resmen açıklanmasıyla davanın seyri değişti. Katliamdan 18 yıl sonra meydana gelen kazanın ardından Abdullah Çatlı'nın telefon kayıtları incelendiğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir şube müdürüyle beş kez görüştüğü ortaya çıktı. Terörle mücadelenin başındaki o müdür tanıdık bir isimdi, Reşat Altay. 16 Mart katliamından sonra katilin peşinden koşan polis memurlarına ''Durun'' diye bağırdığı söylenen komiser muavini. Mahkeme avukatların talebi üzerine emniyet ve MIT'ten çatlıyla ilgili bilgi sordu. Çatlı'nın adının karıştığı Abdi İpekçi cinayeti, Bahçeli Evler Katliamı, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nın dosyalarını istedi. Böylece neredeyse kapanmak üzere olan 16 Mart dosyası bir anda Türkiye'yi 12 Eylül'e sürükleyen perdeyi kaldıracak bir dava niteliği kazandı. Artık duruşmada yargılanan herhangi bir cinayet değil, derin devletti. Bizimkiler bir maşaydı. Yani çocuklar birer maşaydı. Zülküf bir maşaydı. Kullandılar Zülküf'ü. Esas üst seviyedekiler açıklamalardı. Ancak açıklamadılar. Tersine bazı gizli belgeleri açıklayan avukat Cem Alptekin hakkında dava açtırdılar. Bunun üzerine dava avukatları polisin ve MIT'in gereken bilgileri mahkemeye göndermediği ve kendilerini dava ettiği gerekçesiyle duruşmalardan çekildi. Bu davada ulaştığımız deliller e, az evvel dediğim gibi yani sanık olarak karşımıza kişileri çıkartmadı. E, ama belli kurum ve kuruluşlarla organize bir e, yapının olduğunu, mevcudiyetini ortaya çıkarttı. E, bu çerçeve içerisinde baktığımızda ve ilgin söylentiye göre de bu olayın bir kontr gerilla faaliyeti, bir gladiyo faaliyeti olduğu sonuç ve kanaatine biz vicdanen ulaştık. 16 Mart'ın üzerinden çeyrek asır geçti. Katliama tanık olan öğrenciler birer yetişkin oldular. Lakin hayatlarının seyrini değiştiren bu olayı ve yitirdikleri arkadaşlarını hiç unutmadılar. 16 Mart'larda... Sırtlarına çocuklarını vurup, ağarmış saçlarla yine aynı saatte, aynı meydanda toplanır oldular. Yaşlanmayan fotoğrafların önüne çiçekler koyup, katillerini bulmayan adalete isyan ettiler. Unutturmamaya and içtiler. Madalyonun öbür yüzüne gelince, saldırıdan sorumlu tutulanlar, suçluluğundan kuşkulanan ama yargılanamayanlar, Yargılanmak üzere aranıp bulunamayanlar, davanın sabrısına göre onlar daha şanslıydılar. Onlar hepsi üniversiteyi de bitirdiler, bazı köşeleri tuttular, meclise kadar girenler de oldu aralarında. Yani bununla ne bizim, ne herhangi bir meşru gücün ilgisi olamaz. Devlet, ...Türk Devleti'nin asla ilgisi olacağına inanamıyorum ben. Bu olsa olsa yani onların iddia ettiği gibi... Şey, yani ...kontrgerilladır, polistir, faşistlerdir falandır. Bunlar o günün şartlarında ortaya atılan basit iddialar. Bunun daha derinine gitmeleri gerekir. Yanlış yerde arandığı için de bulunamamıştır. Ben inanıyorum ki bizim o farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda tanıdığımız... ...o sağ görüştü diye tanımladığımız çocuklar... E o olayı planlayan, programlayan insanlar değillerdi. O olaydan haberleri falan da yoktu. Hatta muhtemelen o, olay, o olayı yaşadıktan sonra ciddi bir hesaplaşma içerisine girdiler. Yani belki davadan dönenler vuruluyordu falan ama yani belki dönenler oldu, belki dönmek isteyenler oldu. Belki devam edenler oldu ama hep o taraflarımda onlar da biz nasıl bir acıyı taşıyorsak onlar da taşıdılar ona inanıyorum. Yani dolayısıyla olayın muhatabı ya da hesap sorulması gereken insanlar ya da hesap vermesi gereken insanlar asla onlar değil. Burada çıkacak bir ipucu çorap söküğü gibi bu operasyonun arkasındaki dış güçlere kadar vardırılabilecektir. Türkiye'nin ilk ve en büyük öğrenci katliamının davası Çeyrek Asır sonra bugün hala sürüyor. Katliamın hedeflerinden yedisi çıplak tabutlar içinde gömüldü. Enisilç'in tek gözünü alan bombanın şarapnel parçaları Emine Hanta'nın bacağında Süheyla Tay ve diğerlerinin uykularında duruyor hala. 16 Mart'la açılan kanlı dönemde 2,5 yıl içinde 6000 kişi öldürüldü. Bütün engellemelere rağmen, arkadaşları ile birlikte bu kilit davayı ısrarla sürdüren Avukat Cemal Tekin sanık durumunda bugün. Bombayı bulan Abdullah Çatlı, yargılanamadan öldü. Bombayı atan Zülküf İsot konuşamadan öldürüldü. Katliamdan yargılanıp beraat eden Mehmet Gül, yıllar sonra MHP milletvekili olarak meclise girdi. Polisi durdurup saldırganları kolladığı öne sürülen Reşat Alta ise, Halen Bursa Emniyet Müdürü.